Şey yap, orada da işte. Burada dört ay emek vermişsin. Haftalık para da alsan. Haftalık para da alsan. Şeftalik <gülüyor> de olsa. Şampiyonluk ödül bimlenme de olsa, kenarında milyonların da olsa, Sercan için herkesin söylüyorum. Haftalık para da alsan. <gülüyor>